Ramazan akşamlarından merhabalar sevgili seyirciler. Kontrol ekranlarında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu akşam Etimesgut'tan canlı yayınla karşınıza geliyoruz. Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ndeyiz efendim canlı yayında Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel konuğumuz. Sayın Başkan öncelikle ekranlarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de etimiz Meskut'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yine daha evvel yapmış olduğumuz bir mekan Türk Tarih Müzesi Ankara'nın evet. Vedarı İftarı diyebileceğimiz gerçekten de çok önemli bir müzeden izleyicilerimize sesleniyoruz. Ee, buradan yayın yapmak ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. Özellikle ben şahsım adına bunu ifade etmek istiyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ramazan şerefiniz mübarek olsun. Sizin de. Bolluk, bereket. Ve tabii ki tüm güzelliklerin asıl olduğu mübarek günlerden geçiyoruz. Amin, amin. Tabii ki ee, Ramazan ayı Evet. E, adı üzerinde rahmet, bereket, evet. mağfiret ayı. Dolayısıyla evet. e, bu ayın bu güzelliklerinden faydalanan kullardan oluruz inşallah. İnşallah, tek duamız var. Biz bu o. güzelliğin e, ülkemiz adına, bütün İslam coğrafyası adına, insanlık adına kazanımlı bir Ramazan olmasını Yüce Mevla'dan temenni ederek başlayalım. İnşallah. Evet. Ben bu akşam Eti Meskut'tayız. Etimeskut'ta, eh, Ramazan ayı nasıl geçiyor? Etimesgut Belediyesi Ramazan etkinlikleri neler? E, Sayın Başkan'a özellikle son 3 yıllık e, icraatlarını ve yapmış oldukları hizmetleri soracağız. E, ve bundan sonraki süreç ilişkin neler yapacaklar? Onu soracağız. Evet. E, Tabi Ramazan'la başlayalım. Tabii önemli bir ay. E, mübarek günlerden geçiyoruz. E, şu anda e, Eti da yapmış olduğunuz faaliyetler var. Ramazan'a hazırlıklar nasıl başladı? Ve Ramazan ayında neler yapıyorsunuz? Sosyal yardımlar yoğun bir şekilde özellikle Ramazan ayında bir kat daha artıyor. Çünkü yardımlaşma ayı içerisindeyiz efendim. Neler evet. söylersiniz? Evet. Bey tekrar tamam. hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Kon TV ekranları başındaki bütün vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyoruz. Tekrar Ramazanlar mübarek olsun. Tabii ki e, E-TMS Kut e, belediyemiz bu Ramazan ayında her Ramazan'da olduğu gibi Ramazan öncesi hazırlıklarını Ramazan'da yapacağı çalışmaları Ramazan'a ön hazırlık olarak tamamlayarak girdik biz. Dolayısıyla biliyorsun Ramazan ayında bu vatandaşlık bir beklenti içerisinde oluyor. Özellikle ihtiyaç sahibi insanlarımız başta olmak üzere bu diyoruz ya temenni ediyoruz Ramazan bereket ayı. Herkes bu ayın bu bereketinden faydalanmak arzusu içerisinde. Tabii öncelikle de ihtiyaç sahibi insanlarımız. Herkesin değişik beklentileri vardır. Biz yerel yöneticiler de her yerde olduğu gibi Anadolu'nun her köşesinde bütün belediye başkanı arkadaşlarım, kamunun diğer yöneticileri, diğer kamu kurum ve kuruluşları bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar. Ve değerlendiriyoruz da biz de bu kapsamda, ETMS kutumuzda gerçekten... Bu bir e, başta sosyal yardımlar mı yardımlar olmak üzere e, vatandaşla iç içe beraber olmak adına bu bir çaba sarf ediyoruz. E, Tabi e, geçmiş dönemlerde yani pandemiden önceki dönemlerde e, işte her akşam e, Ramazan akşamları yapar idik. İki yıl ara girdi pandemiden yapamadık. Bu yıl yapalım dedik eves ve beklenti içerisinde olduk. Ancak bu seferde tabii ki bir ay öne geldi Ramazan. İki yılda daha. Kovalar soğudu. Dışarıda program yapmak zorlaştı. Yani insanları dışarıda tutamıyorsunuz. Belirli bir dakika kalıyor. İşte yarım saat, saat ondan sonra. Bir de bu programlar uzun süreçli programlar. Dolayısıyla bu yıl Ramazan akşamları programından ziyade biz gündüzüne ağırlık vermeye çalıştık. Gündüz e, vatandaşlarımızın bu... E, Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmesi, yaşamlarına katkı sağlamak ve onların ihtiyaçlarını daha fazlasıyla gidermek adına bir e, yol izledik bu sene. Bu yönüyle işte mesela iftar çadırlarını e, değişik yerlere kurduk. İftar sayısını artırdık. E, bu sene mesela şu anda... Pandemide günlük... iftar çadırı da kurulamıyordu. Çünkü bir araya gelinirdik evet. ama şimdi çok evet, şükür şimdi bak, şey iftar söyle, sofralarında buluşabiliriz. Şimdi bu yıl yaklaşık günlük günlük beş bin civarında hatta beş binde biraz üzerine çıktığını bu günleri tamam. görüyorum ee, iftar yemekleri veriyoruz. Yani bu önemli bir şey. Ee, artı bir de bizim e, yıl 365 gün devam eden aşevimizde yemek e, şeyimiz yani. vardır, ee, verme çalışmamız vardır. Yani biz yılın her günü her gün ama Cumartesi, Pazar dahil Etemezkut'taki ihtiyaç sahiplerine yemek veririz. Yaklaşık 1500 civarında bir aileye bu şu anda. Bu bazen eksiliyor, bazen yukarı çıkıyor, bazen düşüyor. Dolayısıyla 3 çeşit yemek her gün gider. Yani bu yemek nasıl aşevimizde hazırlanır? Dağıtım araçlarıyla etemez kutumuzun yedi noktasında dağıtımları yapılır. Artı bu yetmez. Bu yetmez. Mesela engelli ailelerimizin evlerine kadar gider. Yakılır. Tabii. <gülüyor> Özel sefer tasları yaptırmışızdır bununla ilgili. Bir Onunla bırakırız, oradakini alırız. Mesela yaşlılarımız vardır evet. evlerde. Ee, yaşlı amcamız, yaşlı teyzemiz evet imkanlarda vardır belki ama artık teyzemiz bir çorba yapacak. Yemek yapar. yapmakta zorlanıyor. Evet onlara da yemekler evlerine kadar gider. O sefertasıyla bırakır, Diğer sefer sefertası alınır. Şimdi böyle bir çalışmamız bizim sadece Ramazan'da değil. Bu çalışmamız yıl 365 gün devam eder. Biliyorsunuz şöyle bir şey de var bizim imkanlarımız ölçüsünde. E, halk ekmek fabrikaları sadece büyükşehir belediyelerinin vardır. Ama bir de Etimeskut Belediyesi'ni vardı ilçe belediyeler çizimde. Bizim halk ekmek fabrikamız vardır. Onu 2000 yılında temeline atmıştım. 2002 yılında da hizmete açtım onu. Dolayısıyla 20 yıldır hizmet verir. Oradan da vatandaşımız, ihtiyaç sahibi insanlara ekmek dağıtımı da yapılır. Ve şimdi bu Aşevi hizmeti devam ederken işte Ramazan geldi. Bu sefer de çadırlarda kurduk. Ee, ve akşam mesela şimdi e, bizim Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'niz vardı. Orada büyük bir e, salonumuz var. Orada da bu e, iltar çadırlarının yanı sıra e, Timiskut'taki sivil toplum kuruluşlarıyla e, son iki yıldır bir araya gelemedik ya e, onlarla bir araya geliyoruz. Hemşeri dernekleriyle vakıflarıyla ve sonuçta Ramazan gerçekten şimdi dolu dolu. Artı tabii ki bu ayın içerisinde e, gıda paketi dağıtımlarımız olsun. Bu ayın içerisinde etikart, dağıtımlarımız olsun, gıda çeklerimiz olsun, giysi bizim e, çarşımız vardır. Bu çarşıdan e, ihtiyaç sahibi tabi gelir girerler e, aile neyse çocuk evin hanımı, ihtiyacı neyse elbisesi, ayakkabısı, gömleği neyse oradan alır, gider. Tabi onlar tespitlidir. Ee, o aileler e, bizim Halkla İlişkiler müdürlüğümüz Sosyal İşler müdürlüğümüz bundan tespitlerini yapmıştır. Bu, bu, yıl, bu yıl başlatmadınız başkanım. Bu, bu, bu uzun yıllar tabii, var tabii, olan bu, bir şey. Bu bunlar, sosyal şimdi yardımlar, buna şimdi benzer. Bunlar bu Ramazan ayında biraz daha artıyor. artıyor. Yani bunlar biz sadece Ramazan ayında yapmıyoruz. onu da söylemek istiyorum. Bunlar uzun yıllardır yapıyoruz biz. Yani yeni başlamış şimdi, bir şey değil. Tabii, belki ilk tabii. göreve geldiğiniz gün yıllarda da vardı. Tabii tabii. Yani ortaya koyduğumuz bu vatandaşın yanında olma. Evet. Vatandaşın derdiyle dertlenme. Sosyal belediyecilik. Vatandaşın eksiğini giderme. Dolayısıyla vatandaşın yaşamına dokunma. Yaşamına dokunarak müspet yönde bir yaşama kalite katma. Belki tam istediğinizi yapamayabilirsiniz. Ama hedefiniz bu olunca he, yıllardır bu işleri yapıyoruz biz. Bu hedefiniz bu olunca yaptığınız çalışmaların özünde de bu vardır. Mesela e, bizim AŞEV'imiz işte diyorum son 10 yıldır, 12 yıldır bu hizmeti veriyor. Halk Ekmek Vakıfı'nımız 20 yıldır bu hizmeti veriyor. Ben belediye başkanı olduğumda, sene 99'da bir ara verdim Çetin Bey. Evet. Biliyorsunuz. Ekmek kuyrukları böyle hat safadaydı. Şimdi o günleri ekmek fabrikası kurmaya niyetlendim. İlk belediye başkanlığı, belediye Başkan'a kurakları çinlesin. Dedim ki ben ekmek fabrikası yapacağım. Ya girme o işe dedi, o iş dedi, ağır ve zor bir iş dedi. Vallahi ben hem gireceğim başkan hem de çıkacağım Allah izin verirse dedim. Ve nitekim temelini attık girdik çıktık. Evet çok zordu ama başardık. Sonuçta bakın şimdi geldiğimiz noktada, ekmek fabrikası, halk ekmek fabrikası deyip geçiyorsunuz ama ben bir hesap yapayım size. Ekranları başındaki Buyurun. hemşerilerimiz de vatandaşlarımız da dinlesin. Şu anda mesela halk ekmek fabrikasından ben günlük yaklaşık 80 bin civarında ekmek çıkartıp dağıtıyorum. Halk ekmek fabrikasından Ramazan haricinde. Evet. Benim kapasitem 200 bin civarında. İhtiyaç aslı olursa 200 bin de çıkartabilirim. Şimdi 80 bin ekmek 250 gram ekmek Çetin Bey ee, 2 lira. Şu anda bizde 2, 2 lira. Gram. 250 gram ekmek. Evet, 250 gram 2 lira. Evet. Yani 4 tanesi 1 kilo. 1 kilo ekmek 8 lira bizde. Şimdi bak. Peki piyasa ekmeği 200 gram. 50 gram düşük. 200 gram ekmek 3 lira. Hmm. Bakın 3 lira. 4 tane ekmek. 800 gram dolayısıyla üç liradan on iki lira ediyor. Şimdi hem gramajı hem de fiyatı düşündüğünüzde bizim ekmeğimizin fiyatı piyasa ekmeğinin fiyatının yaklaşık yarı yarıya geliyor. Yani yüzde yüz bir avantaj sağlıyor vatandaşa. Evet anlatabilirim Yüzde yüz bir avantaj sağlıyor. Şimdi dolayısıyla e, şimdi Hesapını bu şu da demektir yalnız daha fazla yapıyor. Evet e, 12 lira dedim 16 lira. Evet yani 16 lira yapıyor. Evet 16 yani normalde lira. Normalde 15 ama bir de 50 gram düşük. Olurlar, evet. Onu da hesaplarsanız daha fazla yapıyor. Doğru ama ekranlar başında herki vatandaşlar. Onlar da hesaplamışlardı. Evet ben anlaştılar Ramazan bu kadar olur demişlerdir. <gülüyor> 8 lira neresi 16 şimdi bak, lira neresi? Evet. Bu şu demektir günlük 80 bin ekmekte 80 bin lira dağıt yön demektir. Doğru. Doğru mu? Doğru. Günlük 80 bin lira. Kim alıyor bunu? İhtiya sahibi aile alıyor. Veya o ekmeği beğenen, tüketmek isteyen etemez kutlu vatandaşı mı alıyor? Doğru adrese gidiyor aslında. Doğru adrese gidiyor. Direkt gidiyor. Direkt. Şimdi e, günlük 80 bin lira. Aylık 2 milyon 400 bin lira eder bakın. Aylık 2 milyon 400 bin lira. 2,5 milyon deyin onu. Ve bir yılda yaklaşık 30 milyon civarında sadece bakın, bir yılda 30 milyon civarında Etemeskut'taki Halk Ekmek Fabrikası sayesinde Etemeskut insanımıza 30 milyon civarında bir katkı sağlıyoruz. Veya şöyle diyebiliriz bunu, Etemeskut'ta hemşehrilerimizin cebinden 30 milyondan kadar bir paranın çıkmasını engelliyoruz. Sadece Halk Ekmek Fabrikası sayesinde. Şimdi, e, peki bu e, diğer belediyelerimizde var mı? Ankara'da yok, ilçe belediyelerinde yok böyle bir şey. Büyükşehir belediyelerimizde var. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye'mizin halk ekmek fabrikası, diğer İstanbul, Bursa gibi var bunlar. Tabii ki şöyle de bir şey de var. Bu halk ekmek fabrikalarının sayesinde, aynı zamanda bir de fiyat dengelemesini tutuyoruz. Şimdi bu bizim halk ekmek fabrikaları olmasın. Mesela Ankara'da ekmeği 5 liradan aşağı tüketemez vatandaş. Mümkün değil. Doğru. Onun için böyle de bir katkımız var. Ankara'da bir rakibiniz daha var. Kazan. Kazan belediyesi fırınlara o, bu işi yani, yapmaya çalıştı. Bu evet. fabrika türü değil o. Evet. Biliyorum ben başkan bey beni aradı sağ olsun. O farklı bir şey çalışma. Doğru. E, dolayısıyla şimdi böyle olunca ee, etim eskutumuzda e, vatandaşımıza Ramazan'da, mesela şimdi pide çıkartıyoruz. Ramazan pidesi. Tabi Büyükşehir Belediye'miz bu sene çıkartmadı. Bilemiyorum neden çıkartmadı. Şimdi 350 gram pide biz e, 3 lira veriyoruz. 350 gram pideyi. Normal Tabi, ekmek fiyatı yani neredeyse. Evet. Ve 350 gram. 100 gram fazla tabii. Tabii. Artı mesela 350 gram piyasa pidesi 5 liradan 6 liradan bazı yerlerde 7-8 liraya kadar Daha gidiyor. Hatta üzerine bir yumurta on liradan aşağı vermiyorlar. Doğru. Şimdi dolayısıyla vatandaşın eğer ki bu yönüyle yanında olamazsanız bu sadece Ramazan'da değil. Her zaman e, bu hizmetlerinizi yürütemezseniz gerçekten Sosyal belediyecilik denen kavramı gerçekleştirmiş olamazsınız. Sosyal belediyeciliğe ihtiyaç var mı? Elbette ki var olmaz olur mu? Olur. Yani belediyenin işi gücü yol kaldırım işte donatı yapmak değil ki. Elbette ki bunları yapacak belediye. Ben bir şey soracağım başkanım. Çok önemli aslında. Siz de çocukluğunuzda Ramazan aylarında nasıl oruç tuttuğunuzu hatırlıyorsunuzdur. E, o dönemki koşulları da iyi biliyorsunuzdur. E, o yıllarda yani sosyal belediyecilik, belediyenin sosyal yardımı vesaire bunları anmak, bunları görmek, duymak pek mümkün değildi. Ama sosyal komşuculuk vardı bence o dönemlerde. Komşular birbirlerine yardım yaparlardı. Komşular birbirlerine aş dağıtırlardı, aş evleri vardı onların yapmış oldukları. Ve buradan geldiğimizde bu. tabi belediyeler yani, bu işi sorumluluyoruz. Şimdi belki diye. de eskisi daha güzeldi. Değil mi? Yardımlaşma, kaynaşma. Komşuluk ilişkileri. Komşuluğu ilişkileri. E, yardımlaşma, kaynaşma, Allah'ın emirleridir bunlar. Tabii. Yani sonuç itibariyle işte bizim e, büyük, e, büyüklerimizin sözü komşusu açıkken toplu yatan bizden değildir Peygamber Efendimizin, Efendimizin sözü e, hadisi. Şimdi e, ato sözlerinden bir tanesi komşu komşunun külüne muhtaçtır taçtır derler. Dolayısıyla elbette ki bunları değerlendirdiniz de ama zaman öyle ki zaman akıp gidiyor ve şartlar değişiyor. Artık büyük şehirlerde insanlar toplanıyor. Birbirlerine yabancılaşıyor. Ya maalesef. Komşuluk ilişkileri, binalar çoğaldıkça ve aynı binada bile insanlar birbirinden habersiz yaşıyor. Maalesef bu böyle. Toplumlarda bu ayrışma, bu bencillik mi diyelim ya da sadeleşme aileye kadar sirayet etti maalesef. Kesinlikle ama maalesef. yine de yine de ülkemizde diğer ülkelere bakarak Avrupa. Biz yine de bu yönüyle çok iyiyiz. Dolayısıyla şimdi ama bir realite var. Bu böyle. Peki ne olacak böyle olunca? Bu sorumluluğu yerel Evet. Söyleyecek. Devlet. Evet. Devlet baba diyor ya biz de Bizim belediyenin ismini yaşandı Türkiye Cumhuriyeti Etemiz Kut Belediye Başkanı'nın yaşı. Biz de devletin bir kurumuyuz. Tabii. Yerel yönetimiz. Doğru. Dolayısıyla e, burada e, yerel yönetim olarak bir de beldenin başkanı olarak, belediye başkanı, o şehrin her kişisinden, her taşından, toprağından taviri caizse sorumlu. Şehremini. Şehremini. Yani. Şimdi onun için bakın bu aşevini onun için kurdum biliyor musunuz? Şimdi düşünebiliyor musunuz Çetin Bey? Ee, bir yerde bir insanlar gerçekten açsa işsiz olabilir şartları ağır olabilir ama açlık başka bir şeydir. Çok başka. Dolayısıyla önce bir karnını doyurmanız gerekiyor insanlar. İşte bu aşeviri kurdum. Ondan sonra bakın ben şimdi şu muhasebeyi yaptığımda ya acaba bugün e, Etem Eskut'ta aç olan insan var mı diye kendi kendime soru sorduğumda diyorum ki ben aşevi kurdum, ihtiyaç sahibi insanlara e, yemek dağıtıyorum. Bununla ilgili de herkes haberdar ettim, ilanlar yaptım. Bak ilanlar yaptım, mahalle muhtarlarını ikaz ettim, uyardım. Mahallelerde ileri gelenleri ikaz ettim, uyardım. Afişlerle, pankartlarla duyurdum. İhtiyaç sahibi varsa bana lütfen bildirin dedim. Yıllardır yapıyorum bunu. Dolayısıyla kendimi teselli ediyorum yani. En azından vicdan, az... vicdan yani rahat yani etmeyi kendimi hissi. teselli ediyorum. Yok. Yoksa gerçekten zor, zor zor çok zor. Şimdi biz Çetin Bey tabii Ramazan akşam olduğu için bunları konuşacak ne olur ki yani hesap verebilen bir yönetim anlayışına hakim kırmaya çalışırız. Ama hesap verme deyince şimdi zannediyorum ki sadece kanun, yasa, yönetmelik evet bunlar var. Yani bunlar bir şekilde zaten kanuna, yasaya, mevzuata uymak zorundasınız. Bunun dışına çıktığınızda tak der, e, önünü keserler. Ama hesap, esas olan hesabı vereceğiniz, esas hesaba hazırlanmanız gerekir. İşte dediniz ya vicdan. E şimdi onun muhasebesini yapmak zorundasınız. Zaten Cenabı Hak Bir insana Dört tane özellik veriyor Her insana verdiği özelliği Bize de vermiş tabi Dolayısıyla bunun için insanı sorumlu tutuyor Nedir o? Mesela akıl Vicdan irade, fıtrat Bak bunu her insanda var Bunlar her insanda olduğu için insanoğlu sorumludur Onun için hesaba çekilecektir Şimdi aklı olan hesaba çekilecek. Vicdanı olan, e, fıtratı olan, irade koyuyor. Aklıyla irade ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, bunun için hesaba çekilecek insanoğlu. E şimdi e, bu muhasebeyi yapmazsanız kendi kendinize nereden olursunuz. İnşallah nereden olmayız. Dua edelim bu mübarek günde Tamam Herkes kazansın. Herkes görevini en iyi şekilde yapsın. Herkes hem hesabını verebilen bir yaşamı kendine şiar edinsin. inşallah Ve sonuçta tabii ki hem milletimiz kazansın, hem devletimiz kazansın, hem insanlık kazansın. En başta da o insanımız kazansın. Tabii. insanlık kazansın. Tabii bu konudan istismarı olmuyor mu? Bir de o var. Olmaz. Olmaması da lazım. Olmaması lazım ama oluyor. Yani olmaz olur mu? Yani her şeyin istismarı var yani. Olmaz olur mu? Eee siz bir sosyal yardım yapacaksınız, ihtiyaç sahiplerinin şartlarını belirlersiniz. Evet. Kıstaslar, ölçüler şu dersiniz, belirlersiniz ama onların ölçülerin dışında da ona faydalanmak isteyen olur mu? Olur. Faydalanır mı? Faydalanır. Şimdi şöyle bu, bu sizi bu hizmetinizden vaz mı geçirmesi gerekiyor? Yok, şimdi siz... Bir karar almışsınız, şartları belirli. Burada işte o, hizmet veriyorsunuz. Ihtiyaç sahibinin hakkına girmiş. Tabi tabi. Onu o, söyleyeceğim. O yani. Onu söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki biz 1500 aileyi aşevinden yemek veriyoruz. E şimdi bu ölçüler belli, şartlar belli. Şu şartlara uyması gerekiyor. Peki bunu kaçırmış olabiliriz. Ben benim mesai arkadaşım. Bu ölçülerin dışına çıkan bir aileye de yemek veriyor olabilir. Evet. Bu 500 ailenin diyelim ki 50'si böyledir. E ne yapacağız biz? Bu bu hizmetten vaz mı geçeceğiz? Dolayısıyla oradaki o, onu asgariye indireceğiz muhakkak. Onu takip ediyoruz. Ama şu gerçektir. <gülüyor> kamu hakkına e, bu kamudur. Kamu malıdır. Doğru. E, kamu hakkı başka bir şeydir. E, Çetin Bey rahmetli amcam vardı benim. Allah rahmet eylesin. Onu da analım burada. Ee, 1989 yılında Haç'ta vefat etti. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Ee, derdi ki biz çocukken babam benim Almanya'da çalışırdı. Mümkün olduğu kadar amcamızın yanında okullar tatilince Koya amcamızın yanına giderdik. Amcam biraz böyle kendini yetiştirmişti. Hocalığı vardı. Derdi ki böyle oğlum aman derdi bak bir yerlere gelirseniz okur, eğitim alır, devletin bir kademesinde görev alırsanız aman kamu hakkına dikkat edin derdi. Devletin malına aman ha dikkat edin derdi. Kamunun ne olduğunu bir iyi bilmek lazım. Yani tabii. bak şimdi tamam. Şimdi hatta ki şöyle de bir de örnek verirdi. Derdi ki ya mesela birbirinizle hakkınız, hukukunuz olabilir benim Çetin Bey'le bir alışverişim olur. İşte sonuçta ben Çetin Bey'den haksız bir kazanım elde edebilirim. Aklın başına gelir, gider Çetin Bey'le dersin ki ya de şu zamanda Çetin Bey şöyle bir ticaret yapmıştık, Helalde. şöyle bir şey yapmıştık, şudur der. Ya bunda senin bana hakkın geçti, benim sana hakkım geçti, gel bir helallaşalım deme imkanın olur derdi. Evet. Ama kamuda böyle bir imkan yok oğlum derdi. Oo. Aman dikkat edin derdi. Mesela şimdi e, şu kalem devletin mi? Bunda herkesin hakkı hukuku var derdi. Dikkat edin derdi. Yani dolayısıyla helallaşma şansın yok derdi. Kimle helalleşecek? Kimle siz? nasıl helallaşacaksın derdi? Onun için yani gerçekten zordur kamu. Kamuda yönetici olmak zordur. Kamuda e, kamuda eee her şeyi yerli yerine koymak da zordur, idarecilik de zordur. Peki bu kadar hassas bir konuda ne yapacaksın? Şimdi gerçekten eğer ki şöyle düşünmez, peki bu görev yapmayacağız mı? E şimdi bu görevi bu bilinçte olan insanlar yapmazsa kim yapacak? Bir de var. Biz şöyle yapıyoruz şimdi, ben onu şöyle yapıyorum. Elbette ki eksiğimiz vardır. Hatamız elbette ki vardır. Aksayan taraflarımız elbette ki vardır. Sonuç itibariyle ya e, keşke şunu da yapmayacak, yapmasaydık dediğimiz telafi etmeye çalıştığımız da vardır. Ama bilerek yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani bu kadar 606 bin insan yaşıyor. Bunu tabii ülke ölçeğine düşürdüğünde yukarıdaki sayın cumhurbaşkanından tut yukarıdan aşağıya bütün yöneticileri hepsini gözünde bu, bu büyük bir sorumluluk. Tabii. Çok büyük bir sorumluluk. Allah hepimize, herkese yardım etsin. Yani ama bu bilinçle çalıştığın sürece inşallah Allah'ın rahmeti boldur Ne yapalım? Eksiğimizi i̇nşallah. hatamızda Allah affetsin de ne yapalım? Yani onun için Allah tövbe mekanizmasını gerçekleştirmiş. Ama bilerek hata yapmaktan bizleri beri eylesin inşallah. İnşallah. Ee, efendim büyük bir sorumluluk. Tabii tabii. Yani bir de kamunun başında ve kamuya hizmet etmek... Ve hatasız hizmet edebilmek ayrı bir e, meziyet olsa gerek. Allah yardımcınız olsun. Amin cümle, Ki bu mübarek günlerde özellikle hakkı hukuku tam manasıyla gözetmek gereken günlerdir. Bu günlerde de bunları konuşmak lazım genelde. Kesinlikle. başka yani, yani bunları sohbet etmek lazım, evet. bunları konuşmak lazım. Ee, sonuçta elbette ki yol, kaldırım, park, bahçe, derler, donatım. Şimdi, yerde konuşuluyor. Bunları konuşuyor, bunları yaptık, yapıyoruz. Aha içinde bulunduğumuz tarih müzesi. Bulunduğumuz... Yaşam içerisinde geçirdiğimiz her dakika içerisinde kim bilir hangi haklara giriyoruz kim bilir hangi insanın hakkını e, gözetmeye çalışıyoruz ya da kaybediyoruz bunları muhasebesini yapmak ve kendimizi en azından bu mübarek günlerde şöyle bir e, nefis, muhasebesi. Tabii. nefis muhasebesi tabi bu nefis muhasebesi ayda bunun için resile değil mi zaten tabi tabii, tabii kesinlikle ayı. öyle ee, sonuçta. Muhasebenizi yapmazsanız, muhasebemizi yapmazsak o zaman nerede karımız zararımız var göremeyiz. Ya. Kar zarar illaki dünyadaki maddi menfaatler değildir. Ya Çetin Bey bak bu benim dördüncü dönem belediye başkanlığı. Evet. Şöyle dönüp bakıyorum diyorsun ki ne çabuk geçmiş. Bakın dördüncü dönem belediye başkanlığı. 20 yıl yani bile kolay. Yani ama bir de ara verdim 25 yıl. Mesela evet, ilk başkanlığım ara. 99 benim. Evet. Tamam. 18 Nisan 99'da ben ilk başkan oldum. 2004 seçimlerini kaybettim. 2009'da tekrar vatandaş teveccüh gösterdi seçildim. Devam ediyorum hala hazırda. Şimdi zaman çok çabuk geçiyor. Yani e, ömür geçiyor. Her şey geçiyor. Önemli olan yaptıklarınız. Ne yaptınız siz? Elbette ki e, Allah'ın emir yasakları net, açık. O, i̇şte kendinizi bağlayan e, ibadetlerinizi yaparsınız, yapmazsınız. Ama e, işte dediniz siz ifade ettiğiniz için söylüyorum. Şehri emin o neki mahkum. Şehrin emini gelmişsiniz emin siz şimdi. Şey. Düşünsene şimdi düşün. Şimdi siz e, böyle bir yerde oturuyorsunuz. İnsanlar size yetki vermiş. O da yetmemiş, bütün kaynaklarını da teslim etmiş. Al bu da bizim benim kaynaklarım bu kadar, benim malım, mülküm, para kulum. bir şekilde harca demiş ve al şuda yetki demiş. Evet. E şimdi seni yetki Sen şimdi e, bunda şunu diyemezsin. Evet kanuna şunu uydurdum, belzada şuraya yakıştırdım. Tamam bunları yapacaksın. Ama şurada işte esas bizde başka bir hesap var yani başka bir hesap var. İşte dolayısıyla inşallah bunu, bunu bunu evet kesinlikle bunu yapabilenlerden olmak, evet. bunu yapabilen olmak Allah nasip etsin. Yani buralarda ne kaybediyoruz ne kazanıyoruz bilmiyorum ama bunu bu muhasebeyi yapmaya çalışıyoruz. Başkanım aslında bizim e, toplum olarak özümüzde var olan bir şey var. Yeri geldiği zaman o içimizdeki e, cevher ortaya çıkabiliyor. İşte bir 15 Temmuz'da vatan millet sevgisi, gençlerimizde, nesillerimizde bunu gördük. Geçmişten günümüze taşıyamadığımız ya da bugünlerde yaşatamadığımız geleneklerimiz de var. Siz onlardan birini yaşatıyorsunuz. İşte Aşevi meselesi, yani Osmanlı'dan çok geçmişten var olan gelen bir gelenek. E, i̇şte ahilik kültürü. Yani o dönemler esnaf esnafa karşı sorumluluğu hissederdi. İnsan insana karşı o saygısı sevgisi her daim var olmuştur. Birbirinin hakkına girmez gözetirdi. Bir şey vardı muhabbet vardı bir sohbet ortamı ama günümüzde nefis muhasebe biraz evvel ifade ettiniz ya nefis muhakemesi ön plana çıktığı için biraz bazı şeyleri sanki atlıyoruz gibi kesinlikle. Şu öze bir dönebilsek aslında var. Temelde var. Bizim insanımızda var ya. Kesinlikle. Bizim insanımızda hepsi var. Yani sonuç itibariyle dert, vatandaşın dertliyle dertlenmek. mesela mesela Mesele bu. Vatandaşın derdiyle dertlenmek. Ee, ama şimdi öyle bir hale gelmişiz ki e, böyle maddeci bir toplum haline geldiğimiz aşikar koşullar mı bizi buraya getirdi? Ekonomi mi getirdi? Yani bunu da sordu. Bir şey dikkatini çekti mi bilmiyorum Çetin Bey. Burada inandığımız inancımıza mensup insanları e, küçümsemek adına söylemiyorum. Ekranın başındaki e, vatandaşlarımız lütfen yanlış anlamasın. Bir değerlendirme yapmak için söylüyorum. Evet. Yapalım birlikte. Tabii tabii konuşarak olur bu Mesela şeyler. yakın zamanda devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var biliyor musunuz? Evet. Rusya Savaşı her gün televizyon kanallarında değişik şeylerde haberler yapılıyor böyle. Ve bir şey dikkatinizi çekeyim. İnsanlar milyonlarca insan e, göç etmek durumunda kaldı, ediyor. Evet. Ya o Romanya, o işte e, Polonya, yani, Polonya sınırlarında oralarda e, işte e, şeyler kuruluyor böyle. Yardım dernekleri, sivil toplum kuruluşları veya hükümetler, devletler Yardım çadırları. çadırları kuruluyor. Ya oralarda görüntüler yayınlıyorlar. İnsanlara bakıyorum, hiçbir telaş içerisinde değil İhtiyacı bir bardak suysa bir bardak suyu alıp gidiyor. Oo, güzel kargaşa yok. Güzel tespit. Bakın kargaşa yok, kavga yok. Hakkı kadarını alıyor. Hakkı kadarını alıyor ya. Gayrimüslim. Yani şimdi dikkatimi çok dikkatimi çekti benim. Ama şimdi bizim güneyimizde de bir savaş oldu. Oluyor. Yaşadık, yaşıyoruz. Bir şey demiyorum. Değerlendirme ekranları başındaki insanlarımıza sunuyorum. Onu da bırak. Biz de mesela bir hayırsever şurada bir yardım dağıtıyor değil mi? Ya bu benim ihtiyacımdır. De, var mıdır yok mudur demiyor. Taşıyabileceği kadar. Yani, peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi inancımız değil. Bunun sebebi peki. inancımız bunu emretmiyor bize. Bunu da genellemeyelim yani genellemiyorum. Ama biraz daha dikkat etmek gerekir. Biraz daha bu konularda hassas olmak gerekir. Bir insanın bir şeye ihtiyacı varsa gerçekten onu talep etmelidir. Talep etmiyorsa da onun yöneticisi onu hissetmeli, görmelidir. Bu ayrı bir şey. Başka mı çok önemli bir şey? şey bir, yani bunu gerçekten söylüyorum. Dikkatimi çektiği için burada paylaştım. E, muhakkak birçok insanımızın da dikkatini de çekmiştir. Şimdi e, dolayısıyla e, yani o çocuk ya mesela kadınlar, çocuklar, hepsindeki o şeyi görüyor musun? Yani böyle bir şey var, böyle bir bağırtı, çağırtı, telaş ne yok? Sakinlik. Yani sakinlik var ve bir yerde yardım yapılıyorsa girmiş sırasına hakkı neyse onu almış. Bir petçe suyun alıyor, çekiliyor ya, kenara. Kesinlikle ya. Şimdi bizde öyle olmuyor ya, yani, yani iki üç tane cebimize koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, Şimdi... bu neden kaynaklanıyor başkanım? Ya yani bu bunu gerçekten e, hani e, analiz etmek doğru analiz etmek lazım. Bir şükürsüzlük mü var? Doyumsuzluk mu var? Son zamanlarda işte dediğiniz gibi bir yardım olduğu zaman ne kadar alırsam kar. Yani adalet terazisini mi kaçırdık? Hak hukuku mu, ne demek olduğunu mu unuttuk ya? Yani bizim dinimizin az olan temelin oluşturan değerler. İşte bunlar. adalet, onun için, hak, hukuk. Onun için Çetin Bey Cenab-ı Hak tabi bu konular benim alanım değil ama her e, toplumun, her Müslüman evet, olan kişinin ama aslında her inanmış insanı. Şey biraz, şey. biraz önce söyledim ya Cenab-ı Hak bir kuluna bu dört tane meziyeti veriyor. Evet. Dört tane meziyet. Yani bir kere çünkü aklı veriyor. Evet. Onun için bir kul ee, imana sahip ise aklından dolayıdır. Allah nasip etmiştir. Aklı olmanın imanı olmaz zaten. Ondan da sorumlu değildir zaten. Öyleyse bizim şükretmemiz gereken en büyük nimetlerden birisi akıl sahibi olmamızdır. Aklı veriyor. Vicdanı veriyor. Değil mi? Bir de yaratılış fıtratı var. Fıtrat ve irade. Evet. Şimdi akıl e, Kur'an-ı Kerim'de de hep Cenab-ı Hak akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? diye böyle devamlı uyarıyor kulunu. Yarattığı kulunu. Peki şimdi böyle olunca e, bizim aklımızı kullanarak adil olmamız gerekir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de diyor ya devletin dini adalettir. Değil mi? E, şimdi kul hakkı diyoruz. Bak, kul hakkı diyoruz. Öyleyse şimdi bu aklı kullanarak adil olmak, adaletli olmak gerekir ve adaletin de ne olduğunu işte e, yine e, zerre hmm. zerre bir e, hakkın hesabını sorulacağı inancına sahibiz biz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi çok. E, özel bir mekandayız. Evet. Türk Tarih Müzesi'ndeyiz. Buradaki mekana şöyle bir baktığım zaman biz ne zaferler kazanmışız. Ergenekon'dan tutun da işte o ilk Türklerin doğuşu, Selçukluya, eee işte arkamızda Alparslan var. Devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken neler yaptı? Evet. Hangi haklar, hukuklar gözetildi? Tabii. Onları düşünüyorum. Zaman zaman e, televizyon ekranlarında diziler de var. Ufak da olsa hani farklı senaryolar da olsa bazı gerçeklikleri de yansıtıyor. Oradaki hakkı hukuku, o savaş meydanlarındaki hakkı hukuku, düşmana bile yapılan, gözetilen hakkı hukuku gördüğümüz zaman günümüz koşullarında bu modern çağda bile Kesinlikle kardeş kardeşin hakkına giriyor yani zerre, çok. Zerre hakkın hesabı veya işte verilecek bir şekilde. Evet. O verilecek. Buna iman etmişiz biz. Çok, doğru. Çok şükür. Tabii ki bu imana sahip ecdat, şimdi bu imana sahip olan ecdat da e, her yaptığı işte devletin adaletini hakim kılmışlar. Şimdi Sultan Alpasta'n diyorsunuz. Evet. Şimdi bakın arkada Malazgit Meydan Muharebesi'nin e, canlandırılması vardır. Şimdi Sultan Alparslan'ın orada da güzel bir heykeli vardır. Evet. Ee, şimdi dolayısıyla orada bir sözü vardır onun. Diyor ki size bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır diyor. Şimdi bunu neye dayanarak diyor? Ee, bu milletin adaletine bu milletin e, ferasetine inanarak söylüyor. Ve nitekim de öyle oluyor. Mesela İstanbul'un fethi dediniz, Fatih Sultan Mehmet Han. Sadece İstanbul'un fethi Türk tarihiyle ilgili değildir. Malazgirt de öyle, Sakarya Meydan Muharebesi de öyle. Evet. Yani Türk tarihinin önemli tari olayları burada yansıtılıyor ama bunların hepsi Türk tarihi diye biz burada ifade ediyoruz ama dünya tarihini etkileyen olaylar. Şimdi Türkler Anadolu'da var ama devlet olma yolu Malazgirt'te açılmış. Şimdi Türkler Anadolu'ya girmiş, dünya tarihi değişmiş. İstanbul'u fethetmişiz, çağ açıp çağ kapatmışız. Ki İstanbul'un fethiyleyleyip Peygamber Efendimiz'in hadisi vardır. Şimdi hadise muhatap olan benim ecdadım. Bak şimdi benim ecdadım da. Yani benim atam, benim ecdadım. Şimdi onu fetheden kumandan ne güzel kumandan onu fetheden asker ne güzel asker demiş Allah'ın Resulü. Evet. E şimdi böyle bir ecdada sahibiz. O da gelmiş orayı fethetmiş Fatih. İlk yaptığı iş herkes dininde inancında, işinde aşında özgür olacak demiş. Bakın adaletli evet. olmuş. Zorla kimseye İslam'a davet etmemiş. Zorlamamış İslam'a girmesi açısından. Onun için e şimdi mesela e, Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı veren ecdadımız, atalarımız yakın tarihte. Işte evet, arkadaşlar orayı da verebilirler. Kurtuluş Savaşı e, resmi gerçekten de savaş meydanında birebir neredeyse e, resmedilmiş Türk Tarih Müzesi'nde. Yani bu resimlere baktığımız zaman adeta ben tarihi yaşıyorum. Ama Son burası gerçekten da... adı üzerinde bir tarih müzesi evet. ve burada da insanlar etkilenmemesi mümkün değil. değil. Şimdi orada da şu, şunu tamamlayayım Çetin Bey. Değil. Kadını erkeğe, genci yaşlısı, e, bağımsızlık, özgürlük ve iraçları uğruna e, herkes topböküm bir mücadele vermişiz. Ve sonuçta inandığımız için başarmışız. E şimdi biz diyoruz ki e, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Evet biz de bu e, devletin birer e, ferdiyiz. Evet vatandaşı, e, iyi de tamam. O zaman biz ne yapacağız? Biz ne yapmamız gerekiyor? Biz de işimizi iyi yapacağız. Evet. Layık olabilmek adına. Tabii. Bak şimdi, bu. E, merhum e, Üstad e, Bayrak şiirinde öyle diyor. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım diyor. E, Ey mavi göklerin Işıl ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışıl ışıl dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım diyor. Üstad bunu söylerken merhum senin destanını okudum, destanını yazacağım diyor. Yani destanını okudum der noktayı koyabilir de. Evet. Şimdi biz ah okuyoruz Sultan Alparslan'ın destanını. İstanbul'un fethini. Peki ne yapacağız? Sadece okumakla mı kalacağız biz? Biz destan yazmaya devam edeceğiz. Destan yazmaya devam edemezsek biz sonuç itibariyle kaybetmeye mahkumuz. Başka çaremiz yok. Biz peki nasıl destan yazacağız? Dediğim gibi öncelikle bu ülkeye, bu milleti, ecdata, tarihe, bu milletin değerlerine sahip çıkacağız. Ve işimizi en iyi yapacağız. Ben belediye başkanı olarak işimi iyi yapacağım kardeşim. Sen program yapımcı sorular işini iyi yapacaksın. Öğretmen, doktor, herkes, öğrenci, işini, iyi herkes işini iyi yapacak. Yaparken kaliteyi arayacağız. Yaparken samimiyeti arayacağız. Yaparken görevimizi en iyi şekilde yaparken elbette ki bu ülkenin yarınlarına nasıl hizmet veririz noktasında ortaya güçlü bir irade koyacağız. Biz işimizi iyi yaptığımız sürece bu ülkenin bekasında kimsenin endişesi olmasın. Ama ne yazık ki bırakın bu... hizmetleri bir tarafa insan olmanın ye gereğini yerine getireceğiz değil mi başkanım? Biz bak... bunu unuttuk belki. Ee... Yani Her şey yapılabilir dediğiniz Elbette gibi ki... ama o hani bizim de dinimizin de gereği olan e, insan olma ve insanlığın ihtiyacı olan şeyleri insanlık uğruna yapılması gereken şeyleri yapsak çözülecek. Kesinlikle. E, dolayısıyla işte biz de bu noktadan bu düşünceden hareketle Çetin Bey. Evet. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başkanım. Ve eksiğimiz vardır, hatamız vardır, kusurumuz vardır. Bunu da hatayı, kusuru, e, insanoğluna mahsustur düşüncesiyle bizi ikaz edenler, uyarılar yapanları da dikkate alıyoruz. Şurada bak şu eksiğiniz var. Şurada şunu hatayı yaptınız diyorlar. İyi niyetle, samimiyetle yapılan bu uyarıları da hep dikkate aldım. Almaya da devam ediyorum. Ama biz bu işleri yaparken asla bu millete bu ülkeye, bu devlete bir e, ihaneti düşürmedik. Bu ihanet sadece kalkıp bu devlete, millete ihanet işte malına, mülküne, bu milletin parasına, kaynağına, yetkine art niyetli kurarsa bunlar ihanettir. Onun için onun için işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken işte böyle örnek hizmetleri de ortaya çıkıyor. Evet. E, sonuçta e, Türk Tarih Müzemiz Burada gördüğünüz bu kapalı müze. Bundan ikide de kelam edeyim, müsaade edeyim. Ee, süremizin de sonlarına Ne geldik. kadar var? Başkanım size süre sonuna kadar açık ama <gülüyor> biz e, bugün bir beş dakika daha yapalım. Tamam. Ama bunun o, devamını, e, Ramazan'ın sonlarına doğru bir program daha e, olalım size. Tamam yapalım. Sonlarımızı bir tane daha yapalım. Bu mesela bu beş dakikada şunu Çünkü söyleyeyim. hizmetlerden bugün hiç bahsedemedim. Tabii tabii. Yani, ee, Buramazan... Özellikle bundan sonraki programı e, Betmez kuta yapılan hizmetlerden bahsederek geçiyorum. Ya öyle olsun, bu İnşallah. programda öyle olsun ya. Yani güzel olabilir. Yani şimdi bir sohbet biraz olalım. sohbet edelim. Tabii. Ramazan akşamı ya programladı. Ee, biraz böyle e, yaşamı mı konuş, konuşmuş Gerçekten olduk? Anlatmak lazım. Değil bu. mi? İşte ama şu 5 dakikada şu müzeyi Lütfen. hemen kısaca ekranların başındaki vatandaşların merakıdır. Burası yaklaşık 60 bin metrekare. Bu otoparklarda dahil olmak üzere bunun 6 bin metresi bu kapalı müze. 55 bin metreye yakın da dışarıda açık müzemiz var. Evet. Arkadaşlar e, gösterme şansı var. Gösteriyorlar. gösteriyorlar. Şu anda, anda Tabii ki burada e, Türk tarihinin e, Ergenekon'dan çıkıştan alın e, Kurtuluş Savaşı'nı ne kadar yapılan e, zaman dilimindeki yapılan önemli olayları ve kahramanları canlandırdık. Tarihin belirli dönemlerine damga vurmuş olaylar, damga vurmuş kahramanlar burada heykellerle, resimlerle, roleflerle e, canlandırıldı. E, ve burası da e, gerçekten tarihin her döneminde işte bakıyorsunuz sadece savaş kahramanları yok. Bu, o millete yol göstermiş tarihçiler, biz, sanatçılar, tarihçiler sanatçılar, ilim adamları, bilim adamları var. İşte bir bakıyorsunuz bir yerde Dede Korkut, bir yerde Mevlana, bir yerde Hacı Bektaş, bir yerde i̇bn Sina, bir yerde Sultan Alparslan, bir yerde Fatih, bir yerde Akşemseddin, bir yerde Aziz Sancar, evet. bir yerde e, Aşık Veysel, bir yerde Neşet Ertaş, ya. bir yerde e, bu ülkeyi bize emanet eden e, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi birçok kahramanımız. Bunlar hepsi bizim. Ve bunların burada, bu tarih müzesi sadece Etebes Kutu'nun Ankara'nın değil bak onu da söyleyelim. Ankara'nın değil. Türkiye'deki Türkiye bir numarası yok başka. Hatta ki biz bu müzeyi kurarken bu işin başına bilim adamlarından oluşan bir e, tarihçilerden oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Avrupa'nın numarası demeyin başka. Yok biraz daha ileri gideceğim. Bilim kurulunda başında da Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hoca var. Evet. Belki ekranlar başındaki e, izleyicilerimiz merak eder. Profesör Doktor Taşağıl hoca da onların başında. Bir toplantıda anladım zaman daraldı bitiriyorum. E, bir gün onlara dedim ki bunun Türkiye'de benzeri var mı yok dediler Türk cumhuriyetlerinde var mı dedim ya oralarda da yok dediler biz gittik gezdik geldik hepsini bilez dediler peki ben şunu söyleyebilir miyim dedim ne söyleyeceksiniz Ays Bey söyleyin buyurun dedi dedim ki eğer ki bu Türkiye'de yoksa Türk cumhuriyetlerinde de yoksa Türk coğrafyasında Evet herhalde elin Almanı İngilizce Fransızı Amerika'lısı. İspanyolu benim Türk tarih müzesini yapacak hali yok dedi zaten. Tek o, zaman o zaman dünyada tek diyebilir mi? Rahatlıkla söyleyebilirsin dediler. Onun için buradan ekranları başındaki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza söylerim. Gelin bu müzeyi görün. Bu müzeyi bakın. Bu müzeyi gezin. Bu müzeyi yani dünyada tek olan biz bunu yapacağız neyi demiyoruz? Yaptık bak içinde program yapıyoruz. Evet. Burayı görmek lazım. Burada tarihe dokunmak lazım. Burası bir eğitim yuvası. Burası bir üniversite. Burada birçok e, okullar burada eğitim alıyorlar. Burada konferans salonları, kütüphaneler var burada. Kafeterya, restoran alanları var. Hediyelik satış reyonları var burada. Evet. Burada büyük bir otağı var. Müthiş bir şey. Başkanım kısaca şunu söyleyin. O otağı da gösteriyor şu anda arkadaşlar. Burada sadece heykeller yok. Tabii. Heykellerden ibaret bir müzeden bahsetmiyoruz. Burası Bir, bir tarih var. Anlatılmış hikayeler var. O hikayeleri yaşayacağınız, okuyacağınız, göreceğiniz, o hikayeleri anlayacağınız bir Türk tarih müzesiyle karşı karşıya kalacaksınız diyorsunuz. Ee, ve herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Ee, ve bu vesile de herkesi Ramazan ayını tekrar kutluyoruz, tebrik İnşallah ediyoruz. Ramazan azından. ayının e, bu güzel akşamda evlerine misafir olduk eee söyleceli ettiysek affola der. Herkesin yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdi de kutlayalım. Tamam. Tebrik edelim. Çok Çetin. teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Ağzınıza Sağ olun. sağlık. Bu Ramazan akşamlarında Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demireli konuk ettik. Türk Tarih Müzesi'nden canlı yayınla karşınızdaydık. Güzel bir sohbet oldu. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yarın çubukta olacağız. Allah izin verirse Ramazan akşamlarında Tekrar birlikte olmak dileğiyle Ankara'dan Etimesgut'tan Eskut'tan hoşçakalın efendim.